Herkese merhaba dostlarım ben Emrecan ve bugün sizlerle birlikte gençler. Efsane bir video ile karşınızdayım gençler. Bugünkü videomun amacı ne? Arkadaşlar Roblox'a yeni gelen bir güncellemeyi size göstereceğim. Aslında bu güncelleme daha gelecek. Daha gelmedi ama gelecek. Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu güncelleme ne? Roblox'a artık böyle yüz ifadeleri baya değişik olacak. Nasıl yani mesela şu yüz var ya. Bir şöyle bir face diyelim. Bir dakika buradan değil. Body face. Aynen. Lan. ha burada. Mesela arkadaşlar bizim böyle yüzlerimiz var ya. Bu yüzler artık hareket edecek. Yani mesela ben bu yüzü takıyorum ya. Bu yüz göz kırpacak falan. Ee, sinirli olabilme gibi. Üzüntülü veya mutlu. Bunların hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Ama videomu beğenmeyi unutmayın. Geçer ve bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Geçer. Bakın. Ee, kanalımızın ismi artık Emircan RS, Hero Roblox'u değiştirdik. Yine Emircan RS olduk. Geçer 914 aboneyim. Ee, yakında 1000 abone olacağız. Umarım 1000 abone olurum ve bu arada geçer Roblox'un en pahalı filisini bedava alma videosu çektim. Onu da beğensin, sevinirim ve bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Şu an Yusuf da zaten video çekiyor. Eee şimdiden arkadaşlar Dediğim gibi gelmeyi unutmayın ve kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum evet. Ee, i̇lk olarak bunu sonradan göstereceğim. Blox News diye bir adam var. Tamam mı abi? Bu adam e, Roblox'u geliştiren bir e, insan kendisi. Şimdi sesi kısacağım. Şimdi ileride şöyle oynatalım. Şu an siz birazcık garip görebilirsiniz ekranı ve neden böyle oldu? What the fuck is? Heh. Evet. Bakın adam Yüz ifadelerini buradan değiştirebiliyor siz böyle şu an görüyorsunuz belki bulanıktır ama ekranını yakınlaştırırım ben görüyorsunuz böyle yüz ifadeleri var Cidden çok değişik gençler artık burayı kapatalım Bir de arkadaşlar Code Everator diye bir adam var bu adam neymiş I'm making the better working on r15 avatar sistem Bu adam r15 avatar sistem ile U uğraşıyormuş yani çıkaracakmış galiba bunu çıkarmaya çalışıyormuş ve bu adam roblox'un admin'i görüyorsunuz ee, burada çok değişik şeyler var şimdi geçer bu adamın e, inventory'sine geliyorsunuz message'larına geliyorsunuz message'ları da şurada zaten bir sürü şey var ama siz buradan page 2'ye geliyorsunuz bakın arkadaşlar Burada üzgün mesela. Burada biraz mutlu. Burada tam üzgün. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar böyle yüzler var. Bakın burada mutlu. Burada böyle göz kırpmaları falan var gençler. Yani sizden dediğim gibi Roblox artık böyle tam bir gerçek hayatı doğru bağlanmaya başladı. Ee, bir geri daha gelirsem başka şeyler var mı? Bakın arkadaşlar burada da mutlu olmalar falan var. Burada da göz kırpmalar var. Eee görüyorsunuz yani. Cidden efsane bir sistem gelecek bence. Eee artık demekten beynim yandı. Yani efsane olacak. Dediğim gibi gençler, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Eee abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Vardı ıı demekten video nasıl oldu. Şimdi herkes buna diyecek. Lan amına koyayım neden bu kadar ödesin? Ee? Dediğim gibi, gençler, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve Discord'a da gelmeyi unutmayın. Hepinizi Discord'da bekliyorum. Nice şeylerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Ben videoyu akşam çektiğim için o yüzden öyle dedim. Bye bye.